Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anısına sunulması, bayram kutlaması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, sergi açılışı, tebriklerin kabulü arz ederim. Atatürk yanıtına sunulması arz edin. Bak! Hazır ol! Sağa, sağa, dön! E? Çelek al! Sağ, sola, Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. olsun. Safar Bayramımız kutlu olsun. Safer bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna. Akabinde belediyemiz bandosu içtiğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için lütfen dikkat. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sen. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, Saygıdeğer Silivri Halkı. 19'lu yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda 1. Dünya Savaşı sonunda müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Modros mütekaresi imzalanmıştır. Esra basarak kat etmesidir. İşte kazanılan zaferi muhteşem klanusu harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milleyince topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu kutsal ve tarih gün vesilesiyle ulusça başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla. Tamam.